Son günlerin enteresan tartışmalarından biri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin giriş kapısı Ercan Havalimanı'nın adının değiştirilmesi. Ercan Havalimanı adını Kıbrıs Barış Harekatı'nda şehit olan hava pilot binbaşı Fehmi Ercan'dan alıyor. Fehmi Ercan'ın da oğlu Hakan Ercan e, bugün konuğumuz. Hakan Bey'le bugün e, bu gelişmeleri konuşacağız hem de biraz da Kıbrıs Barış Harekatı'nın tarihine birlikte bakacağız. Merhabalar hoş geldiniz. Hoş bulduk Tolga Bey. Nasılsınız? Çok teşekkürler. Sağ olun. Gündemimiz Ercan Havalimanı. Ee, öncelikle ben biraz 1974 yılına gitmek istiyorum. Kıbrıs Barış Harekatı öncesinde de babanızın 1970'lerin başında bir Kıbrıs görevi var. Biraz onu bize anlatabilir misiniz? Havacıların, uçakların harekat sırasında idare edilebilmeleri ve onların anlayacakları değildi. Ee, Hedef göstermek için yerde pilotlar olur. Teknoloji hala aynı mı bilmem. Air traffic, e, ileri hava kontrolörü e, e, görevidir bu. Ve Bu görev için hava kuvvetlerinden subaylar da bu 74 harekat öncesindeki anlaşmalarla orada olan Kıbrıs Türk Kuvvetleri alayına görevlendirilerek gitmişlerdir. Su so, 70-71'de babam da böyle bir görevle adadaydı. Yani daha sonra olası bir e, harekatta e, çıkacak olduğu adaya inip o sürede, o geçirdiği bir yıllık e, süre zarfında e, Mukamet Teşkilatı'nın Kıbrıslı e, üyeleriyle ada üzerinde kendi askeri açıdan gerekli e, olan tespitleri yapmış ve daha sonra da 1974'te hakikaten bu Harekat gerekliliği doğunca da yetiştirilmiş olduğu bu görevle adaya çıkmıştı. Bu daha önceki dönemdeki geçirdiği bir sene. Bu bizim aynı zamanda ailemizin 74 öncesi Kıbrıslı Türk kardeşlerimizle olan dostluklarımızın da başlangıcıdır. Bu vesileyle onların da bir kısmını yeniden seslerini duydum. O anlamda çok da memnun oldum. Yani bizim 74 öncesinde de Kıbrıs'la bir geçmişimiz var. Babam bu davaya kendisine adamış bir insandı. Ben 1974 yılına gelmek istiyorum. O zaman babanızın görevi nedir? Bir de nasıl harekatta ileri hava kontrolleri olarak görevlendiriyor? Bir de bunu anlatır mısınız lütfen? Çiğli'de bu hareket, Nikos Samson darbe haberi alınıp Rumların kendi aralarındaki çarpışmalar başlayınca sonuçta bizim de bir askeri harekat gerekliliği doğabileceği değerlendirildi. 10 Temmuz civarında bu gelişmeler olduğunda 15 Temmuz'da babam evden ayrıldı. O zaman Çiğli Hava Lojmanları'ndaydık. Ayrılırken bize görevim adada demişti. Biz de o zaman anladık ki adaya bir harekat yapılacak. Çünkü e, şey çatışmalar istenmeyen bir yönde gidiyordu. Rumların kendi arasında bir savaş olmakla beraber Türk toplumuna da tecavüzler başlamıştı bizim bir müdahalemiz gerekli görünüyordu. Bu dönem bu Ecevit'in diplomatik faaliyetleri yürüttüğü dönemdir. Garantör ülkeler olarak birlikte müdahale edelim demiştir İngiltere'ye. Bu şeyde Yunanistan tabii ki bu müdahalenin sahibi olduğu için bu darbe Yunanistan'a bağlanması için yapıldığı için Nikos Samson tarafına adada o zamanki Cumhurbaşkanı Makarios'a karşı bizim de nasıl bir tutum takınacağımız belliydi. Biz babamızı işte 15 Temmuz sen son evden ayrılırken bize vedalaştığında gördük. Daha sonra çeşitli vesilelerle e, harekat öncesi ve sırasında onunla birlikte olan arkadaşlarından e, bazı gelişmeleri bir sonradan öğrendik Tolga. Biraz o gelişmeleri anlatır mısınız bize? 20 Temmuz'da harekat başlıyor ve sonrasındaki gelişmeler. Şimdi... E, daha sonra öğrendiklerimi de kronolojik sırayla anlatayım. Babam çıkarma gemilerinin olduğu limanlara gidiyor. Orada çıkarma gemilerine biniş bekleniyor. <gülüyor> Havacı mavi tulumunu karacı hakilerle değiştiriyorlar. Çok dikkat çekmesin diye. Albay İbrahim ile beraber kendisi de Albay Karaoğlanoy'u da bu görev için yetiştirilmiş bir Türk subayı bir çıkarma harekatına bu ilk dalgada komuta etmek için. İkisi o sırada ilk dalga atıldığında en yüksek rütbeli komutanlar, havacıların en yüksek rütbelisi babam. Karacılarınki Albay olan oğlu, bir de Yarbay yardımcısı var. Ee, i̇lk gün kapak katılıyor ve çıkılıyor. Daha sonra çıkarma plajı olduğun e, Yavuz plajına. Bir şehidimizin adıdır. Yavuz plajında. Ee, bu süreç için daha önceden e, sabah Çıkarma botları yanaşmadan önce su altı e, komandolarımız bölgeyi temizliyorlar. Bu görenler bilir. Bu koy çok küçük bir koydur ve büyük bir çıkarma harekatına çok da uygun değildir. Seçilmesinin sebebi tam da budur. Çünkü e, Rumlar çıkarmayı çok geniş ve büyük plajları olan Doğu'da genelde bekliyorlar. Magosa bölgesinden bekliyorlar. Ve... Oradaki kadar biraz daha az tahkim edilmiş olarak değerlendirildiği için bu plaj seçiliyor. Şimdi orada anıt da vardır ve büyük bir anıt da vardır. Kapak katılıyor. Derhal tabii ateşle karşılık veriliyor. Bizim gemilerimizin bir yumuşatma ateşi var önceden. Fakat Ecevit'in takdiriyle bu yumuşatma bombardımanı kısa kesiliyor sivil can kayıpları olmasın diye. İlk gün boyunca çarpışmalar yapılıyor. Şimdi senin de tanıdığın bir büyüğümüz var. Devre arkadaşı ismini vermememi söyledi olayları anlatırken. Ama olayları anlatabileceğimi belirtti. Ee, onun da değerlendirmelerini ve daha sonra havacı olarak e, edindiğim bilgileri de bu şey karşı istihbarat açıklığına girmeden anlatabildiğim kadarını anlatayım. Bu ilk gün zarfında... E, çok dar bir koridordur kuzeyden çıkmak. Hemen beş parmaklarla kesilir birkaç mil mesafe içinde. Yani Türk ordusunun gerçekleştirmiş olduğu çıkarma harekatı dünya çıkarma harekatları arasında hakikaten en zor harekatlardan biridir. Böyle geniş e, kumsallar e, bu açıklıklar yok. Çıkıyorsunuz dar plajdan çıkıyorsunuz. Hemen karşınızda tepeler başlıyor. herhal birkaç yüz e, kısa bir mesafe sonra e, daha yükselmeye başlıyor ve bu da e, koruganlarla makinalı tüfek mevzileriyle işte geri tepmesiz stop yuvalarıyla bezenmiş durumda. Bunun ne boyutta olduğunu o dönemde e, sivil bölgelerdeki evlerde de şöyle görebiliyorsunuz. E, daha sonra biz Kıbrıs'ta 1975'ten itibaren e, yaşadık. E, bize bir ev verildi ve oradaydık. Bizim evin önünde bile korganlar vardı. Makinalı tüfek yuvaları, askerlerin kalacağı ranzalar. İki tane vardı bir köşede. Adanın her tarafı beton karuganlarla içine giren askerlerin kendilerini emniyetle dışarıya ateş açabilecekleri bir tepede olduğu için bunlar. Aşağıdan saldırarak çok büyük zayiatlarla alabilirsiniz ki komandolarımız bu işi de birkaç yerde başarmıştır. Çok zor harekatlarla da bu işleri başarmıştır. Bu dağlardaki ateş yuvalarının gün içindeki çarpışmalarda yok edilmesi gerekiyordu ve Hava Kuvvetleri tarafından yok edilmesi gerekiyordu. Babam Akın 1 koduyla bu ileri hava kontrolörlerinin başında adaya çıktı. Akın 1, 2, 3, 4 gidiyordu. E, yine orada aynı üstten de, de benim de tanıdığım amca dediğim insanlar vardı. Bu grup arasında. Birinci gün e, yine bu şey, e, o dönemi yaşayan e, bir havacı büyüğümüzün e, sözleriyle bu yuvalar uçaklarımızı hedef gösterilerek temizlendi. Ee, düşmana büyük zayiat verdirildi. Onun ifadesiyle e, Fehmi Ercan düşmana büyük zayiat verdikten sonra ilk geceki çarpışmalarda şehit olmuştur e, dendi. E, o gün o şekilde geçtikten sonra yine çatışmalar bu arada e, tanklarımız girne yönüne doğuya doğru ilerliyorlar. Orada da Tanklarımızdan kaybettiklerimiz var. Tankçı Bay aileleriyle sonra şehit ailleriyle tanıştığım insanlar var ve şey zor bir hareket, dar bir şekilde ilerliyor. İlk gece, ilk gece Rumların ve Yunanların Yunanlar tarafından komuta ediliyor. Rum birlikleri Yunan askerleri tarafından bir karşı saldırısı oluyor. Çıkarma birliklerine ve paraşütle. Beş parmakların arkasına Lefkoşa'ya doğru indirilmiş Ortaköy Köy Bölgesi'ndeki paraşütçü birliklere. Ee, Yunan alayı anlaşmalar hilafına e, ağır silahlarla donatılmış bir alay. Bizimkilerde hafif silahlar var Kıbrıs Türk Kuvvetleri alanında. Mevcutları Yunan alayının üçte bir kadar bildiğim kadarıyla. Ee, Yunan alayının da ağır bir saldırısı oluyor. Ee, bu saldırının Kıbrıs Türk Kuvvetleri alayı tarafından... Durdurulması gerekiyor. Şeyin hafif silahlarla inmiş paraşütlerin emniyeti için ve aynı e, sırada Magozadan takviye gelen birlikler Rumların doğudan ve batıdan çıkarma bölgesine yönlenmesi ilk gece bir karşı saldırı karşı taarruz başlatılıyor. Bu bizim sıkıntılı bir dönemimiz. E, çok şehit verdiğimiz çarpışmalar, gece çarpışmaları bunlar. Rum karşı taarruzu sırasında ve sabah. Yeni yeniden tayariler belirince bir nefes alınabiliyor. Yeniden onlar hedefleri yönlendirilebiliyor. Ee, Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alayı büyük bir kahramanlıkla mücahitlerin de inanılmaz fedakarlık ve desteğiyle e, Yunan taarruzunu durduruyor. O dönemden bu vesileyle öğrendiğimiz ve bize mesajlarla, özel mesajlarla ileten dostlarımız var. İşte, e, bu o zaman tanışmadığımız Yunan alayına taarruz ederken ki hislerini, ailesinin bir film şeridi gibi gözünün önünden geçtiğini anlatan e, Türk kuvvetleri alayı mensupları var. Bu sabah bu çarpışmalar güneşe başladığında maalesef o zamanki çıkarma kuvvetleri en yüksek lütbeli Karacı subayını Albay İbrahim Karaloğlu'nu ve hava Havapilat Binbaşı Fehmi Ercan'ı şehit vermiş bulunuyor. O çarpışmalarda şehit oldular. Allah kanı kanı. Rahmet eylesin. Ee, şehadetiyle ilgili e, bazı anlatılan şeyler var işte karar yakın olduğu bölümün e, sanıyorum havan mermisi denk gelmesi gibi biraz evet, geri daha geri tepmesiz top mermisi. Ee, batı istikametinden gelen bir geri tepmesiz top mermisi. Ee, şeyde çarpışmalar sırasında e, ağır ateş altındalar, durumu değerlendirmek için oradalar. Zaten cephedeler. Çünkü şey, cephe olmayan bir yer yok çıkarma hattında. Ee, Havan mermisinin bu geri tepki stop mermisinin vurduğu bina, e, o merminin e, yok ettiği taşlar, kırdığı taşlar, e, saçılımı, e, babamın yere aldığı tabanca kılıfı neresine yer aldığını biliyorum. E, birinci yıl oradayken çatışmalarda bulunmuş insanlardan dinlediğim tanıklıklarla. E, maalesef orada e, iki askerimiz, albayımız ve babam şehit oldular. Orada, hiç unutmuyorum, bir kitabe yazıldı. Orası daha sonra müze yapıldı. Şehitliğin hemen yanındadır. E, daha sonra şehitlik olacak bir bölgeye tefnetiliyorlar ertesi gün. E, bu Karaolanoğlu şehitliği dediğimiz yerde. Şey yazar, bir kitabe yazar, hiç unutmam onu, yâre nişandır tenine erlerin, mevt ise son rütbesidir askerin, altı da bir, üstü de birdir yerin, ar şiitler, vatan imdadına diye bir mermer kitabe konmuştur. Babam-ı Şehadet'i böyle, ilk gün görevini yaptı, ee, bu karargahta olan kararkahta olan bir subayımız, yine ismini vermeden söylüyorum, nöbetçi subayıydım, harekat sırasında bana denk, bana denk geldi diye bana anlatışı. Telefonla konuştuğumda yakın zamanda konuştuk ee, Şey ve bu hava taarruzunu yöneten akın bir babamın e, e, kodu ve temizlenen yuvalar sayesinde nefes alabildik e, bir miktar genişleyebildik yirneye doğru önemli hareket gerçekleştirebildik diye çünkü unutmamak gerekiyor yerleşik bir adaya, bütün 10 yıllardır tahkim edilen bir adaya Rum ve Yunan kuvvetlerinin bize göre sayısal olarak çok üstünlük taşıdığı bir şekilde saldırıyorsunuz. Yani bir taarruz çıkarma hareketi yapıyorsun. Çok zor bir hareket. Bugünkü imkanlar yok. Özellikle hava, iletişim, böyle şeyler yok. Yani şu anda çok farklı olabilir durum. Bu konuda bir bilgin yok. Senin daha iyi bilgin olabilir. Yerden bir pilot telsizle yine koordinat veriyor yukarıdakilere ve bizimkiler büyük isabetli atışlarını gerçekleştiriyorlar. Ee, daha Tepe e, olayını da hatırlıyorsun. Yani e, birçok şey günümüzden çok farklı. Yukarıda uydular yok. GPS yok. E, o şartlar altında toplamda ikinci harekat dahil 500'ün altındadır şehit sayımız. 498 şehidimiz vardır. Çok zor bir harekat gerçekleştirilmiştir. Dediğim gibi e, mücahitler de her anında bu çatışmanın ve öncesinde Türk Türkiye'den gelen ordunun yanındadır bütün şehitlerimize yeniden gani gani rahmet diliyorum Allah'tan rahmet diliyoruz tüm şehitlerimize gazilerimize sağlık dolu bir hayat diliyoruz tabii ki babanızın şehadeti muhakkak bu operasyonun başarısında ilk gününde verdiği koordinatlarla çok önemli ve çok simgesel bir şey tabii ki 498 şeyimiz var ama evet. onun şehitliği çok da simgesel ben şeyi sormak istiyorum. Şehit olmasından sonraki Ercan Havalimanı ve nasıl isminin oraya verilmesi gündeme geldi? Biraz onu anlatabilir misiniz? Elbette. Biz adaya ilk etfa geldiğimizde 1975 yılında o zaman henüz çarpışmalarda orada olan subaylar, askerler, havacılar... Babamın talebeleri de dahil olmak üzere. Babam şey, pilottu ve uçuş eğitmeniydi. Oradaydı henüz. <gülüyor> Daha sonra yine adada kendisi de şehit olacak olan Başaran talebesi. Ee, uçağı seneler sonra o da beş parmaklara çarptı ve şehit oldu. nakliye uçağını kullanıyordu. O dönemde pilotlarını yapıyordu. Başaran o bölgedeki hava alanının Komutanıydı, askeri havacı birlik komutanıydı ve Palikitra denilen köyde üstlenmişlerdi. Balıkesir diyor, adının yakınlığı nedeniyle Balıkesir köyü adını vermişlerdi. Biz Başaran'la görüştük. O bize bir ev tahsis edilmişti ama şey işte kapısı kırık, içinde eşya yoktu. Bize köyden derleyip toparladı, işte iyi kötü bir koltuk, halı gibi şeyler vermişti. Öyle normalde yani sizin gidip evinize alacağınız şeyler bize şey demişti. E, hiç unutmuyorum anneme yenge. Yani sen bunları al, bunlarla bir yerleş, daha sonra düzersiniz geri kalanını gibisinden. E, bir konuşmalar oluyordu. Başaran o dönemki komutan ve şahsi dostluğumuzda olan e, birisi ve e, Türk kuvvetlerinin orada hava alanına bir ad verilmesi gerek. Rum'un verdiği adla tabii ki devam edilmeyecek. O e, uluslararası hava alanını biz almadık. Bu Lefkoşa Havaalanı adı altında halen de işte yeşil hatta bir e, hava alanıdır. Özellikle alınmayan yerlerden biridir. Yani alamadığımız için değil e, şeyde. O yüzden bir hava alanına ihtiyaç vardı. Burada kullanılan daha küçük bir hava alanı, askerin telki daha çok. Bu hava alanı bu amaçlar için kullanılmaya başlandı. Sıra çok yakındır. E, o anlamda çarpışma olduğu bir dönemde çok emniyetli bir yerde değildir. İşte emniyeti sağlandı işte herhalde onarıldı. O dönemde havacılar doğal bir şekilde Ercan Havaalanı şeklinde e, tabir etmeye başladılar, kullanmaya başladılar bu havaalanını ve daha sonra resmiyete de döküldü. Yani e, babamın uğruna yetiştirildiği görevle bu, davası için şehit olduğu adada havacıların kullandığı havaalanı Babamın talebeleri de orada çok doğal bir şekilde Ercan demeye başladılar ve Ercan oldu. Hadi. Benim bildiğim bu. Ee, tabii şeyler, e, Kıbrıs'ta bizim devlet kurulduğun, daha önce de Feder devlet biliyorsunuz şeydi. Onlar da hiç tereddütsüz, halen de benimsemiş bir şekilde bu adı. Biz Kıbrıs'lı dostlarımızdan bu süreçte çok büyük destek gördük hepsine minnettarım. Hemen hemen hiç aykırı ses, aykırı bir yorum, mesaj e, karşılaşmadık açıkça söyleyeyim. Çok benimsenmiş olduğunu bu adın gördük. Adın verilmesinin hikayesi benim bildiğim kadarıyla budur. Daha ayrıntılı bilgi olan, işin bürokrasisine e, vakıf olan insanlar da inşallah yorumlarında senin programını bunu açıklarlar. Tabii bizim kanalımız bir havacılık savunma üzerine ağırlıklı yayın yaptığı için e, size biraz Mutlaka daha... Mutlaka bilenler Olabilir. vardır. evet, evet e, insanlar gelecektir, seyredecektir. Hı. Bununla ilgili muhakkak ek bilgiler gelecektir. Bu nedenden dolayı biraz detaylı anlattırıyorum ee, hmm. en azından ne oldu, nereye getirildi, neden bu isim verildiğinin biraz arka planını izleyicilerimiz e, öğrensinler diye bu soruları soruyorum. Şimdi tabii gelelim günümüze e, neredeyse 40 yıla aşkın süredir Ercan olan ismin e, Doktor Fazıl Küçüğün anısına değiştirilmesi gündemde. E, bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Tabii babanızın bir anısı var. Biraz da bunlarla ilgili fikirlerinizi alabilir miyiz? Soğukkanlı ve vakur bir şekilde e, babamın adına yakışır ve karakterine, tarzına yakışır bir tepki vermeye çalıştık başından beri. E, benim en büyük kaygım şöyle oldu. Kasım Aralık'ta e, bir vakıf gidip Kıbrıs'ın e, Cumhurbaşkanı'na Kıbrıs Cumhurbaşkanı, Tatar'a bu havalarının adı Değişsin. İşte Fazıl küçükün adı verilsin diyor. Fazıl Küçük ve Denktaş, babamın da benim de kahramanlarımız, davayı başlatan Türk Mukavemet Teşkilatı'nı kuran Fazıl Küçüktür. Devleti kuran Denktaş'tır. E, Denktaş Erenköy'e kayıklarla Türkiye'den, küçük teknelerle silah e, taşıyan bir mücahiddir. Babamın da onlara büyük saygısı vardı. E, Denktaş da şahsen e, o dönemden tanıştıklarını zannediyorum. Denktaş daha sonra kardeşimin e, kızı, Ercan'ın torununu da Türkiye'de gördü. E, şaşırdık. Fakat haberimiz olmadı Kasım Aralık'ta. Çünkü sadece bir kendi gazetesinde e, ilgili vaktin e, lideri, beyefendi yayınlamış bunu. Daha sonra bu Nisan ayının herhalde 20'sine doğru... E, Sayın Tatar bir açıklama daha yaptı. Bu havalarının değişecek dedi. O zaman Kıbrıs'taki dostlarımız bize haber verdiler. Böyle gelişmeler oluyor diye. Bu gaziler teşkilatı diyen kendisinin kendi aralarında grupları olan e, o dönemde bir, bir kısmı ismini verebilirim. Sabahattin işte gazeteci e, şey bu ilk tweetleri atan kişiler. Arkadaşımız şey büyüğümüz öyle diyeyim. Onlar bir şey yapalım diye bana ulaştılar. Zaten benim telefonum askeri kanallarda ulaşabilecekleri kanallarda var. Şeyde her zaman için irtibat halinde olabilmek için. Ulaştıklarında en uygun çözümün böyle bir işin herhangi bir gerginliğe tartışmaya yol açmadan sakince halledilmesi fikrindeydik. Kendi aramıza birkaç görüşmeden sonra benim buradaki en büyük kaygım e, annemin 86 yaşında haberi olmadan, ona hiç duyurmadan bu işi ortadan kaldırabilir miyiz? Düşüneceğiz. Başka hiçbir kaygı taşımadım. Duymasını istemedim. Ne anlayacak, Anlayamayacaktı, çok üzülecekti. O yüzden ben e, Türkiye'de Cemer'e bir dilekçe yazdım. Kardeşimin adını koyarak karşılıklı. Böyle bir duyum var. Sayın Fazıl Küçük'ün adını o dilekçede hiçbir şekilde geçirmedik. Ee, biz Ercan'ın oğlu ve kızıyız. Havalının adı değiştirilmek isteniyor. Desteğinizi bekliyoruz gibi bir dilekçe yazdım. Bu 21 Nisan gibi bir tarihte e, oluyor bu. Ondan sonra aradan bir 10-12 geçti. Gün Türkiye'nin gündemi çok yüklü şey de demek istemiyorum hiç kimseye yani şey e, nasıl süreçlerden geçiyor oralarda bilmiyorum. Konu da hassas. Bu hafta içinde pazartesi olabilir veya belki bir hafta sonu Sayın Tatar'ın bir açıklaması daha oldu. Bu teşebbüsten de haberi var çünkü böyle bir lekçenin verilmiş olduğu aile tarafından başka da herhangi bir basın yayın organına internette şurada burada başka bir e, iletişim kanalına da başvurulmamış olduğu. Bunun e, Sayın Tatar'a iletildiğini çok iyi biliyorum. Çünkü ileten insanlar ilettikten sonra beni aradılar. Konuşmalarını anlattılar. Birkaç kaynaktan kendisiyle telefonla görüşüldüğünü, bu işin iletildiğini, e, çok iyi bir iş olmayacağını, vazgeçilmesinin daha hayırlı olacağını, daha bu, bu aşamada e, bu ee, orada kullandıkları işte kendi gazeteleri var altın sesi onun dışında yapılmış hiçbir haber de yok yani gündemde de yok Kıbrıs'ta böyle bir şey Sayın Tatar'ın bu açıklamasından sonra olayın rengi değişti o zaman e, şeyde bu e, Sabahattin kardeşimiz de e, şeyde e, İsmail kardeşimiz de elindeki e, onda 12 gündür durmakta olan Cimer başvuru e, ekran görüntümü tweetlerine koydu ve bu iş olmaz diye Twitter'da paylaşımlara başladı. Başladı. Bunun üzerine başka paylaşımlar, bunlara yorumlar geldi. Bir imza kampanyası başlattık. Yakan Kahraman adı altında Almanya'dan bir kullanıcı. Daha sonra Kıbrıs gazetelerine haber oldu. Şey Benim kızım Selen başlatmış gibi bu kampanyayı. Onun yüzü kullanılarak bu haberlere geçildi. Biz de aile olarak kız kardeşim bu Instagram ve Facebook'ta üç tane paylaşım yaptı. Yine son derece şey, soğukkanlı bir üslupla e, bu şey incindiğimizi kişisel olarak ve bu konu dışında hiçbir şeye değinmeyerek belirttik. Ben de tabi iş bu hale gelince e, Kıbrıs'ta yayılmaya başlayınca Kıbrıs gazetelerinde haber olmaya başlayınca olay annemi arayıp haber verdim. O üzücü bir süreçti. Annemin tepkisi anlayamadı. Çözemedi ne olduğunu. Bir biz onun bir şey yapmamasını, bizim bu konuyla uğraşıyor olduğumuzu inşallah hayırlısıyla da sonuçlanacağını söyledik. İki üç gün içinde bizim paylaşımlardan çok büyük bir tepki doğdu. Ee, Türkiye'de en son bu sabah Hürriyet Gazetesi'nde ilk sayfada bir haber çıktı. Ondan sonra Cumhuriyet Gazetesi bir haber yaptı. Kıbrıs'ta birkaç gazete, manşet ve sürmanşet olarak kullandı. Ve e, bu arada e, şeyde, Sayın Tatar'a defalarca ulaşıldığını biliyorum. Konuşulduğunu biliyorum. Çünkü konuşanlar konuştuktan sonra beni arayıp böyle böyle dedik. Veya aldıkları mesajları da söylediler. Ee, sağ olsun öyle bir dost grubumuz var. Ve Kıbrıs Türklerinden biz bu konuda sadece destek gördük. Anladığımız kadarıyla hiç kimsenin bu isim değişsin diye bir gündemi yok. İlla böyle bir şey olsun diye bir talep de yok. İnsanlar bunu anlayamıyor. Özellikle bu eski dönemleri Rum'la olan dönemleri yaşamış elinde alt Çukurlarda beklemiş, köylerini savunmaya kalkmış, mücahit olarak harekatta çarpışmış, e, büyüklerimizden kuşulsuz büyük bir destek ve sevgi gördük. O yüzden müteşekkirim. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Anladığım kadarıyla bu çok küçük bir grubun, bir kişinin, bir vakfın, 5-6 kişinin e, sayı tatları böyle bir şey yapın demesinden kaynaklanıyor. Olmamasını ümit ediyoruz. E, pek olacağına da ihtimal vermek istemiyoruz aile olarak. Buraya gelmesini bile istemezdik. Çünkü biz hala üslubumuzu dikkatli bir şekilde kullanıyoruz. Hiç kimseyi karşımıza almıyoruz. Yani fazla küçük çok büyük bir kahramandır Kıbrıs'ın. Yani hadi hakikaten dağlara taşlara verilsin. Her yere her şeye layıktır. Bunu bir şeyden ismi silerek mi yapmak lazım bir yerden? Yani bu nasıl bir tutumdur Bunu bunu çözemedik. Çözemediğimiz tek şey bu. Fakat bu sayede hala Kıbrıs'ta yaşamakta olan pek çok eski arkadaşım beni buldu. Mahalle arkadaşlarım. Bizim orada yaşadığımız bir dönem var Tolga. E, o dönemden mahalle arkadaşlarım da var. Kıbrıs Türkçesiyle bize destek mesajları, yapılan konuşmaları aktaranlar. E, sık sık benim telefonum üç gündür susmuyor mesela. Şu anda işte eşim aldı eline ki sesini kesti çünkü çalıyordu telefon gibi. Buna da müteşekkiriz. İnşallah bu işi keşke bu tartışmalar hiç olmasaydı hallettik. Fakat vesileyle biz de bazı duyguların ayakta olduğunu gördük bize verilen destek açısından. Çünkü babam tabii ki görevini yapmış, çıkarmada çarpışmış... Her asker, her mücahit, her, memlecek, her mücahit gibi zaten orada bu görevi yapan bir insan. Ancak daha önceden de bu davaya da bir adanmışlığı olan bir insan. Yani 70-71'deki arkadaşları bu Lefkoşa'da Bayrak Radyosu'nun üzerindeki o zamanki Türk Mukavemet Teşkilatı'nın yeri. Ben daha sonra Kıbrıs'a gittiğimde bu Türk Mukavemet Teşkilatı mensupları tarafından Ercan'ın diye oraya çıkarıldım. Dise çağındaydım. Orada gördüğüm sevgi ve ilgiyi ve kendim oradaki rahat ve güvendiği o hislerimi anlatamam. Babamı Karasakal olduğu dönemlerden o yüzden öyle deniyor Türk yedileri e, o dönemde tanıyan yerle koltukta onunla birlikte dolaşmış olan mücahitler ve ben bu 70'lerle en olay sıcakken Ercan'ın diye tanıştırıldım ve tam bir yanımda güvenle e, konuştukları şey saklamadıkları daha sonra hava kuvvetlerinde gördüğüm e, şehitleri anma gününe çağırırlar burada bir e, aidiyet ve güven hissiyle bizim için Kırpız çok farklı Tolga yani bu yüzden de çok ağır geldi babam bu davaya hayatın adamış bir insandı benim evimde odamda denkleşen resimleri vardır birlikte çektirdiğiniz bir resimler havaalanının açılışı gibi e, Bizim hemen evimizin yakınında Denktaş Parkı var, heykeli var. Yürüyüşe çıkıyoruz ya şimdi. Onun çevresine dolaşmadan o heykelin o bir küçük bir kitabesi var, Türkiye'siz cennete bile gitmem dediği. Okumadan benim hemen hemen günüm geçmiyor. Çünkü hemen her gün yürüyüşe çıkıp oradan yolumu geçiriyorum. Öyle bir şey. Daha sonra uygun olursa, senin bu programın formatını bilmiyorum. Babam 1970-71 Kıbrıs Türk Kuvvetleri alayı görevindeyken, ee, şehitleri anma gününde Kıbrıs, şehitleri Kıbrıs'ta şehitleri anma gününde, daha önce de çok acılar yaşadılar biliyorsunuz 64'te. Ee, i̇lk defa başlarına gelen bir şey yok ve 10 yıl Johnson mektubundan sonra biz bu harekata hazırlandık. Orada yaptığı bir konuşma var, kendi hazırladığı bir konuşma. Bazı şiir parçaları birleştirmiş, bir kısmını kendisi yazmış. Çok dokunaklı bir konuşmadır ve müzede vardır bu. Ee, bu çıkarma plajının önündeki müzede babamın resminin yanında... Bu yaptığı konuşma kendi orijinal kağıt taktikli tapesiyle birlikte çerçevelenmiş bir şekilde durur. Müzeye vermiştik biz o konuşmayı. Ben onu okurum belki. Başka da söyleyecek bir şeyim yok. Çünkü hiç şahıs ismi geçirmek istemiyorum. Kimseyle bir polemiğe girmek istemiyorum. Olayı sadece bir şehidin adı üzerinden ve o şehidin Kıbrıs ne anlamı ifade ettiği. Bu yüzden hiçbir yayında... Gazeteci sorduğu için, gazeteci arkadaşımız Ömer sorduğu için ona söylemiştim. Ünvan, işte meslek, bunların hiçbirisini kullanmadık. Hakan Ercan, Canan Ercan şeklinde. Babanızın konuşmasını dinleyebilir miyiz sizden? Tabii, 6-7 dakika sürebilir. Ee, şeyde. Hiç önemli değil, vaktimiz var lütfen. Ben Mehmet. Bak işte ben geldim. Ağrıdan, bolkardan kopup geldim. Gözlerimde Marmara'nın maviliği. Saçlarımda erci estenesen rüzgar. içimde yılların hasreti var. Bitsin artık bu bekleyiş. Dinsin artık bu yakarış bu çile. Seni görmeye geldim. Uğruna ölmeye geldim. Ben soylu bir ulus, bir şimşek, bir dağ. Çok eskilere uzanır serüvenim, bir çağ. Gün olmuş, başımız göklere ermiştir. Adımız dillerde, gönüllerde dolaşmıştır. Gün olmuş Orta Asya steplerinde, Yemen çöllerinde, Macar ovalarında at oynatmışız. Gün olmuş, Malazgirt'te düğümlenmiş kaderimiz. Kuvvetimizle, adaletimizle, medeniyetimizle bu düğümü çözmüşüz. Anadolu'ya Türklüğümüzün damgasını vurmuşuz. Gün olmuş, Mısır'a, Eflak'a, Boğdan'a beylik vermişiz. Gün olmuş, Krallar dize gelmiş önümüzde Fransuva'ya taç giydirmişiz. Gün olmuş, Lefkoşa'da, Viyana'da, Musul'da bayrak olmuşuz. Gün olmuş öl demiş Mustafa Kemal'im Çanakkale'de, Sakarya'da, Dumlupınar'da toprak olmuşuz. Mustafa Kemal'i gördüm düşümde, daha diyordu. Vuruna şehit olasım geldi hemen, sabaha diyordu. Al bir kalpak giymişti al, zafer Irak mı dedik, aha diyordu ve zaferle yorulmuşuz. Bugün de Kıbrıs'ta düğümlenmiş kaderimiz. Malazgirt'te Dumlupınar'da olduğu gibi, bu düğümü de çözeceğiz. İnançlıyız, kararlıyız. 500 bin kişi olduklarını unutup 50 milyon edasıyla konuşanlar, bize azınlık diyenler bunu böyle bilsinler. Kıbrıs'ım, yeşil adam, memleketim, en kutsal armağan ecdadımdan, seni nasıl bırakırım? Ey şehitler yurdu vatan, ey her karış toprağında bin hatıra gizli diyar, Magasada da canbolatın türbesi, Lefkoşa'da bayraktar. ''Babam sende gömülü, dedem sende. Üstünde yaşar sevdiklerim. Ben gitsem kim açar duvağını gül yanaklı gelinlerin? Ben gitsem kandilleri kim yakar Ramazan bayram gecelerinde? Ben gitsem nasıl dalgalanır binarelerde ay yıldızlı bayraklar? Kıbrıs'tan vazgeçemeyiz, vazgeçmeyeceğiz. Kıbrıs'la aramızda aşılmaz bağlar vardır. Her şeyden önce bizde, Kıbrıslı Türk'te, Türk olmanın gururu vardır.'' en önemlisi Türk ulusunda insanca yaşamanın tutkusu vardır Kıbrıs ne bir başlangıçtır ne bir sondur Rumların ham hayalleri unutulmamalıdır unutulmamıştır bugünkü taktikle Girit'in Batı Trakya'nın elden gidişi unutulmamıştır aynı hayalle İzmir'e çıkışları da unutulmamıştır İzmir'de Uşak'ta anama bacıma yapılan alçakça tecavüzler unutulmamıştır dolu dolu gözlerle seyrettiğimiz Adına türküler yaktığımız, horoz seslerini duyduğumuz midillinin, sakızın, meisindiramı unutulmamıştır. Erenköy'de, Geçitkale'de, Lefkoşa'da alçakça şehit edilenler, diri diri toprağa gömülenler unutulmamıştır. Bir filiz, bir gonca, bir dal. Henüz yeni başlamıştır bahar. Sarı saçlarında yaşama arzusu, çocuk gözlerinde özlem var. İnsafsız yerler, acımasız diller, kırılası eller. Hakanlar Muratlar İlhanlar tüm şehit kardeşlerim acınız gözümüzde yaş kalbimizde taştır unutulmaz unutulmamıştır karşı sahiller genesisli Toroslarda kar vardır Türkiye'm dağ dağ yayla yayla tek mil kuvvetleriyle ayaktadır Kıbrıs tutkusu içimizde bir volkandır Kıbrıs Mehmet'imin gönlünde bir özlem bir yardır bir gün elbet işleyecek bıçak Tankların çelik paletleri dönecek, bir gün çelik kartallar göklere yükselecek. Senin de gözlerin yeşildi Teğmen'im, saçların buğday sarısı. Dünyayı kucaklamak isterdin uçtuğun zaman, sana yıldızlar ses verirdi. Senin de gözlerin yeşildi Teğmen'im, Tekin'im, Cengiz Topel'im, ölümsüz kardeşlerim. Size dünya dar gelirdi. Biz gerektiğinde ölmesini de biliriz. Ölüm düğün bayram, bir türkü söylenir ardımızdan, bir destan. Onlar bağ bozumuna gider gibi, Ellerinde sıcaklığı karılarının, Dudaklarında vatan türküleri ve dağınık saçlarında rüzgar, Çekip gittiler katar katar. Yeni dostlar tanıdılar kara vagonda, Tarlalara bakıp için için dert yandılar. Memleket hasretinden ve bir tünelin, kara ağzında görünmez oldular. Çiçek açmış nar ağacı gibi al al oldu göğüsleri. Saçlarının en güzeli ter örgülerde kaldı. Besika'ya bağlı değildi öyle. Taş yemek, toprak yemek, mermi yemek. Yediler deşilen gövdelerinden bağırsakları sarkınca yedek. Ceplerinden çıkardıkları resimlere bakıp bakıp da kanlı saçları arasından dediler. Neylersin karıcığım? Ölüm de varmış kaderde. Pençe pençe kanları yerde. Kardeş kardeş uyudular. Kolları bacakları başka siperde. Anlatıyordu bu adam harbe dair. Yüzüne yamanmıştı barut yanığı. Bir kolu bir cephede bir başka cephede ayağı. Onlar dağınık saçlarında rüzgar çekip gittiler. Katar katar. Üç sene öncesinden şehadetini haber veren bir konuşma. Kıbrıs bu kadar önemli bizim için. Bu hareket o yüzden çok ağırımıza gitti. Çok.